Adalardan oluşan bir dünya, her zaman efsane bu dünya. Hap gibi değil, savaş yok orada, barış var. Kuzmi mi yoksa diğerimi silahını seçmeye başla, bu savaşa başla, bu kavga hadi hadi. Başla başla, maç gibi değil bu oyun, efsane efsane, kere kere oyun mu, olur, oyna, yapapti be şazep.